Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde portakal ağaçları var ve maalesef haşereleri de var, haşerat da var ve bunları bu haşeratı kontrol edebilmek için bu ağaçlardan beş tanesini maalesef kesmesi gerekmiş. Geri kalan ağaçlardan her biri, her bir tanesi 210 tane portakal vermiş. Toplamda sat 41790 tane portakal olmuş. Başlangıçta Ali Baba'nın çiftliğinde kaç tane portakal ağacı vardı? Pekala. A başlangıçta bulunan ağaç sayısı olsun. Soruda bize sorulan da bu başlangıçta kaç tane ağaç olduğunu bulmamız isteniyor. Soruda Ali Baba'nın 5 tane ağaç kestiği söyleniyor. Yani A tane ağaçta başladı ve bunlardan 5 tanesini kesti. Yani şimdi a eksi 5 tane ağacı var. Kalan ağaçların ki a eksi 5 tane ağaç kaldığını biliyoruz. Bu ağaçların toplam 41.790 tane, 41 tane portakal verdiği belirtilmiş. Her bir ağaçta 210 tane portakal veriyor. Ağaç başına 210 tane portakal. Çarpı ağaç sayısı yani a eksi 5 bize hasattaki toplam portakal sayısını verecek değil mi? Toplam portakal sayısını da biliyoruz, o da 41.790. Bizden a'nın değerini, yani Ali Baba'nın başlangıçta kaç tane portakal ağacı olduğunu bulmamız bekleniyor. Peki, şimdi 210'u parantez çarpmaya çalışmak yerine, neden eşitliğin her iki tarafında da 210'a bölmüyorum? Bunu değişik yollarla yapabiliriz, İki yolda deneyelim. Önce her iki tarafı da 210'a bölelim. Çeşitliğin sol tarafında 210'lar sadeleşti, bu tarafta a eksi 5 kaldı. Sağ tarafta ise 41.790 bölü 210 nedir? Kenarda bölelim. 41'de 210. Yok. 417, 210 bir kere var. Bir kere 210, 210 çıkaralım, çıkaralım, 207 kaldı. 9'u aşağıya indirdik. 2079'da kaç tane 210 var? 9 kere olabilir. Deneyelim. 9 kere 0, 0. 9 kere 1, 9. 9 kere 2, 18. 2079'dan 1890'ı çıkaralım. 9 eksi 0, 9. Binler basamağından bir tane alıp yüzlere verelim. Burası 10 tane yüzlük oldu. Yüzlükler basamağından bir tane alıp onlar basamağına verelim. Yani burada da 9 kaldı. Burada da 17 on tane onluk oldu. 17 on eksi 9, 8. 9 eksi 8, 1. Kalan 189. Şimdi bir tane daha sıfırı aşağı indirelim. 1890'da 210'un 9 kere olduğunu az önce görmüştük. 9 kere 210, 1890, kalan 0. Eşitliğin sağ tarafındaki değer 199. Şimdi eşitliğin her iki tarafına da 5 ekleyeceğiz. Eşitliğin bozulmaması için bir tarafa hangi işlemi yapıyorsak, bir tarafa hangi işlemi uyguluyorsak, diğer tarafa da aynısını yapmalıyız. Sol taraf a oldu, sağ taraf ise 204 oldu. Ali Baba'nın başlangıçta 204 tane ağacı varmış. Güzel. Şimdi diğer yolla da çözelim. 210 çarpı a eksi 5 çarpı 210. Bunu çarparak yazalım. 5 kere 210, 1050 eder. Bu da eşittir, 41.790. Şimdi eşitliğin her iki tarafına da 1050 ekleyebiliriz. Sol tarafta 210 a kalır. Sağ tarafta ise 0 artı 0, 0. 9 artı 5, 14. 4'ü yazdık, elde var 1. 7 artı 1, 8. 1 artı 1, 2. 4'ü indirelim, 42.840. Şimdi eşitliğin her iki tarafında da 210'a bölebiliriz. Sonucu biliyoruz. Bölme işlemini tekrar yapmaya çalışmayalım. Bu da 204'e eşit olacak. Şahane.